Lan şerefsiz. Gelme lan buraya. Hayvan herif. Kaç git lan buradan. Macaristan şerefsizlik yapıyorsun ha. Aa şerefsize bak ya. Oğlum, oğlum var ya. Mattias Hunya Hunya desene ağzına tüküreceğim oğlum. Senin bari senin ağzına tüküreceğim. Of abi nasıl sinirlendim hep bunu yapıyorlar ya. Bu şerefsizler bunu yapıyor. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Europa Universalistler'de baştan hoş geldiniz. Ee, geçen hafta bayağı sevdiniz bunu siz. Ben de biraz daha yapayım dedim, birazcık daha üzerinde geleyim benim oyunum. Ee, bunun tam bir seriye dönüşmesini istiyorsanız lütfen yorumlarınızda da belirtin veya like atabilirsiniz. En son ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? En son Osmanlı ülkesi, Fetret devrinden beri görmediği kadar kötü bir yönetimle karşı karşıyaydı. Benim yönetimimle karşı karşıyaydı orada şey yapıyorduk, çünkü burada bunlar benim gemilerim mi acaba? Ha yok lan benim gemilerim burada da var, iyi. Nerelerde, okey ben buraları istiyorum diye. aa benim burayı almam lazım. Hay tükürüyüm, Venedik. Venedik, beni çok şey yapıyorsun Venedik. Okey. Okay. Ee, Dimmilerin disloyal olduğunu falan o konuda beni uyarmadınız. Ee, okey evet öyleler ama e, o çok büyük bir sorun değil benim için. Biraz bir süre sonra normal loyal olacaklar ve her şey okey olacak. Men az. Ekonomi'm çok iyi değil. Ordularım çok da güçlü değil. Ama halledeceğiz. Ben mi yanlış görüyorum. 15.000 ne abi? 11 15... ezer geçerim lan ben 15.000'e. Men power'ı ne kadar? 27.000 15.000. Oho, çek çek orduları çek. Benim yeni var. Onun yer için yok. Bir sürü province'ları convertlemekle uğraşmayacağım. Çünkü yani Para açısından çok iyi bir duruma gelirsek o zaman şey yaparız. O zaman convert ederiz. Ragusa ve, Ma Ragusa ve Macaristan. Oha. Ragusa ile or Şey tamam. Venedik sen kiminle. Okey. E, bu olmadı. Av Avrupa'da e, biz hiçbir şey göremeyeceğiz o zaman. Venedik ağzına tüküreyim ya. Macaristan'ın şey değil misin oğlum sen? Evet Macaristan'ın rivalsı. Neden gidip Macaristan'ın müttefiliyle? Müttefik oluyorsun. Neyse, çok uzakmadan canları alalım da Asya'ya doğru açılmaya başlayalım. Ama gelirse gelsin, Greatort Great Greatorduna ya. Neresi burası? Sinop. Şey, Castamun'a. Castamun'u alacağım hacı. Stability mi? Neden? Benim. Aa, ben bunları yeni mi isterim acaba? Yeni istemişim. Neyse. Well done. Hala hacikiray var, değil mi? Güzel. Bu adam ölünce, bu adam ölünce umarım biz şey yaparız. Aa, çok güzel. Bunu herhangi bir zaman aneksive Tamam abi ilişkiyi geliştirmeye başlayın. Ben senin bir toprak daha isteyebilirim şu an. Yani şurayı da alıyorum diyebilirim. Şurayı da istiyorum diyebilirim vallaç Burayı da istiyorum abi. Topçuları aldığımız anda memlüye saldırmamız lazım. Uuu stability. Baya bu ya bu. Okey. Stability'm. O stability'm artı 2. Uf, 243 alacağım ha. Bunu kesinlikle almıyoruz. Bunları kesinlikle almıyoruz. Tamam abi aynen. Oh oh. Çok iyiyiz şu an. Harika. Harika. Hacı sen de öl ya. Gira, Hacı Gira öl ya abi. Öl de ülke bana geçsin. Güneyde memlükler var. Batıda Macaristan falan filan var. Kuzeyde Great Horde var. Doğuya doğru açılacağız. Gücümüzü doğudakilerden şuradaki ülkeleri yiyerek alacağız ama oradaki ülkelerde biraz biraz isyankar tarafta işin. Onu da bir şekilde çözeriz ama ilk önce şuraya almamız lazım abi. Canları falan halletmemiz lazım yani. Legalizm. Legalizm. Mistisizm daha iyi olur demişsiniz Osmanlı için. İşte e, Provinceleri, eyaletleri daha hızlı konvertlerim diye falan ama çok konvertleme peşinde değilim ya. Zaten Balkanları bırakacağım olduğu gibi yeniçeri falan çıkarabiliyoruz. Yeniçerilere de dikkat edeceğim tabii ki ama e, iyiyiz yani şu an. Legalizm iyi bayağı. Yani Teknoloji Koks %10 düşürüyor abi. National Manpower %20, National Taxi %20. Oyunun başında bunlar harika şeyler. Okay, ben sana hala saldıramıyorum değil mi? Ve yazmıyor da ne zaman saldıracağım, ne zaman şey olacak. Yazmıyor. Artı birliği alayım, enflasyon falan düşsün. Kosova bende mi? Ah, evet Kosova bende. Ha, buraya core yapacağız, güzel. Core yapalım, biraz altın artıralım, Altın üretim biraz artsın yani. Diplomatik puan benim en az kullandığım puan. O yüzden bunu seve seve development yapmak için harcayabilirim. Özellikle demirdir, altındır falan böyle değerli şeyleri üreten yerlerde. Hacı Girey'miz 64 yaşına basmış. Benim neden Air'im yok ya? Fatih'in Air seçmesi lazım şu an. Kosova harika. Kosova bizim artık o zaman. Abi şunu artırıyoruz, artırıyoruz. Bir daha artırıyoruz. Başka artırmıyoruz yeter. Returning Scholars. Gelin abi gelin gelin. Administrative puanı ne zaman? Oradaysa alırım yani. Her zaman adımı puan alırım. Senin senin hiç kimseyle müttefik Sen hiç kimseyle müttefik değilsin değil mi? Harika abi. ay yes, yes yes yes yes yes yes yes Harika. Harika. Om okay. Ee, Hacı Giray'ın ölümüyle birlikte genç Kırım Kâğındı ee, kurucusunun rehberliğinde rehberliğinde olmadan ilk defa kendi kaderine şey yapacak. Fetih. Ee, geçmiş Kırım tahtına. Ama koruma bayağı zayıf. Ee, çok hırsız akrabalar var. Kızırası Kırım'ın kaderi söz konusu burada. Ve diyorlar ki abi gel. Sen Kırım'ın ol, efendisi ol. Biz de senin adına buraya yönetelim. Abi eyvallah. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Ee, Kırım alıyoruz. Oh. -hey! Hocam lütfen Sirkasiye şey yapabilir miyiz? Biraz Spy Network kurabilir miyiz? Teodoro'ya dalacağız çünkü. Sonra Sirk Asya'nda bir parça toprak alırız artık. Hey çok fazla adurlan dur lan orada olay oluyor. Hocam seni oraya yollayalım. Tamam abi siz yeter yeter misiniz? Tamam diğerlerini de çıkarın bir şey yapalım. Güzel işler yavaş yavaş lehimize dönecek. Harika Kırım'daki isyanı bastırdık. Buradaki ordum dursun benim burada. Çünkü balkanlarda yüzümüz gü gülmemiş olabilir ama... En azından Batı Balkanlar'da. Adriyatik kıyısında yüzümüz gülmemiş olabilir. Adriyatik kıyısında yüzümüz gülmüyor. Çünkü Adriyatik kıyısında toprağımız yok. Adriyatik kıyısında dokunamıyoruz bile. 4-4-2. Hocam bence ki hakikaten bu şeyle oynarız ya. Bu gayet iyi ya. Biz bu formasyona var ya maçı çok net kazanırız. Söylüyorum size. Osmanlı spor yapar bunu. Ahmet değil abi. Okey bize güzel bir şey lazım. Bundan sonra bize kül diyecekler. Biraz tuhaf bir isim ama kül kalsın ya. Kül Sultan. Kül Han. <gülüyor> Okey güzel. Külle devam edeceğiz. İşte bakın bekleseydim. Bu ikisinin müttefiği ittifakını bozmasaydım. Kırım zaten benim marşım olacaktı ve. Kırım marşım olduğu anda Candara saldırabilecektim rahat rahat. Aa batık beni çok üzüyor ya. Sana saldırdığımda bir şey alamıyor muyum ben şimdi. Dünyanın geri kalanıyla kapışıyorum ya. Ne zaman hep böyle ya. Hiç, hiç şey yapmayacağız. Dal gitsin abi. Dal gitsin. Oh. Hücum. Dur. Sen buraya geliyorsun. Sen buraya saldırıyorsun. Harika abi artık bu şey böyle gidecek. Lan şerefsiz. Gelme lan buraya. Hayvan herif. Kaç git lan buradan. Macaristan, şerefsizlik yapıyorsun ha. Şu an dümdüz şerefsizlik yapıyorsun ulan. Aa şerefsize bak ya. Oğlum, oğlum var ya. Om of Om intikamım çok kötü olacak. Buraya Macaristan'dan al açıklam bana ne kendileri şey yapsınlar. Umrumda değil. Çıkmayacağım ama bu kaleden çıkmayacağım. Bu kaleden çıkmayacağım. Gif ama onların da orada kalesi var ya. Sen var ya, sen kimsin lan? Senin şeyin kim? King Matias, Matias Mat Hunya Hunya desen ağzına tüküreceğim oğlum. Sen bari sen ağzına tüküreceğim. Osmanlı tokada yiyeceksin, iyi tokatlayacağım seni. Of abi nasıl sürenim hep bunu yapıyorlar ya, bu şerefsizler hep bunu yapıyor. Of. Aman tamam, okey. Buraya da fabrikayı dedik. Hocam sana savaş açıyorum ya. Hocam saldırıyoruz, Teodora'yı alıyoruz. Teodora'yı alıyoruz, onun şeyi yak. Evet odaya evet. onu da savaşa dahil edelim. O geri mi çekiliyor? O geri çekiliyor. Alamayın şerefsizler. Adam kaybedin orada. Kış gelsin. Kış gelsin kışta da orada kalın. Da Mayıs geldi. Yaz geliyor. Çok önemli değil yani. Çok sinir oldum ya. Oğlum çok sinir oldum lan. Çok sinirlendim. Burada bekleyeceğim lan. Burada bekleyeceğim şerefsiz. Daha fazla şey points almana score almaya izin vermeyeceğim. Orada kal şerefsiz. Orada ka of. Alıyorlar ya. Ulan Macaristan. Yakacağım oğlum seni. Çok fena yakacağım. Öyle böyle yanmayacaksın ha. Present on two continents. Nasıl lan? Present on at least two continents. Oğlum Asya'da değil miyim ben? Asya'da sayılmıyor. Burası Asya sayılmıyor mu? Çok ilginç. Okey. <gülüyor> yani Anadolu o zaman Avrupa'da mı sayılıyor? Subcontinent nearest continent Europe. Burası da mı Europe'da? Hayır burası Asya'da. Abi yani ben şeyi anlamadım ya. Yani... Subcontinent Alt kıta Orta Doğu iken kıta Asya, Suriye'nin. Bu neden böyle? Subcontinent, Orta Doğu, kıta Avrupa. Tamam benim kısacası şuralara falan girmem lazım yani. Şuralardan bölge almam bir işe yaramayacak. Aldın mı şerefsiz? Barış yapıyor musun? Yapmıyorsun değil mi? Yapmıyorsun değil mi? Öyle kalıyorsun orada. Neden? Çünkü benim barış yapmamı bekliyorsun. Yapmayacağım. Barış yapmayacağım. Öyle kalacaksın hocam. Radikal laf bu ne lan? Stability kaybetmek istemiyorum ya. Oha. Ne oluyor abi? En güvendiğim e, danışmanlarının ikisi Sinan Damat ve Halil Boşnak. Son zamanlarda çok konuşuyorlarmış. Bazıları kon komplo kuruyor diyorlar. Osmanlı'nın geleceğini planlıyorlar. Ne konuşuyorlarsa e, çok tartışmalı konular artık. Yani insanlar şey yapıyor, konuşuyor bu konu hakkında. Sonunda Fatih Sultan Mehmet'e yaklaşıyorlar. Sonuçları şey yapmak için. Kağıtlarda büyük değişimler var e, ticaret şeyler üzerine. Okey. Ben neler yapabilirim bu arada? 5 merkantilizm. Okey. Burada iyi bir hesap yapmamız lazım. Okey. Bunu %1 artırmak için 100 e, diplomasi puanı istiyor arkadaşlar. 5 500 puan demek. Ay 5 şey alırım ya. Of. Tamam. 5 5 merkantilizm aldık şu an %'de. O kaça olan %16 oldu. Ay şerefsiz aldı ya. Anlaşmayı yaptı ya hayvan herif. Çok fena açacağım oğlum sana. Parayı da aldı şerefsiz. Hocam üzerinde durduğun toprağın bana ait olduğunu biliyorsun değil mi? Çok param var lan. Çok param var oğlum. Neden bu kadar para geliyor? Nereden geliyor lan bu para? Teknoloji farkı ne? Öf. Dört lan. Dörtte kalmışlar herifler. Darma davan ederiz biz bu herifleri. Aa top geliyor. Harika. Okey. Para kesinlikle bizde kalacak. Çünkü e, memlüklere saldıracağız. Aa saldıramıyoruz. Görevimiz yapmadık çünkü. Allah kahretmesin. Macaristan bana çok büyük bir yamuk yaptın. Bunun bedelini ödeyeceksin oğlum. Yani en azından güzel yanından bakalım. Sı tamam abi süper. Burayı bize verdin. Harika. Ben senden bölgeleri alırım ha. Sana önceden söylüyorum. Şimdiden şey yap. Hadi lan çabuk bitir. E gerek yok ki benim bunu beklememe. Şuradan savaş ilan ederim. Hocam sava savaştayız yani. Kastamonu'yu alacağım. Buradan böyle gireceğiz. Buradan böyle gireceğiz. Abi şurayı bitirebilir miyiz acaba? Lan hala bitiremedik. Oğlum bitirin lan. Bitirin oğlum. Bitirin lan. Aldık mı? Aha aldık. harika. Hocam yapacak bir şey yok ya. Yapacak bir şey yok gerçekten. Aaa adam tek başına yakaladı. Oğlum yardıma git lan. Aaa adamların askerlerini sildim. Harika. Bu ne? bu ne? Aaa burada bir şey var. Shift'e bastımda mı açılıyor burada? Ne oluyor lan? Aaa. Buradan log görebiliyoruz ha aşağıdaki. <gülüyor> Oyunda 700, 700 saat, falanım, 700 saat falan var yani. O civarda bir şey mi var? <gülüyor> İlk göz görüyorum böyle bir özellik olduğunu. Sen yenildin mi cidden? Yenilmeyin lan tam. Senin topraklarını korurum ben. Hiç uğraşamam sizin isyanlarınızla. Daha az gemim vardı benim. Yemin edebilirim daha az gemim olduğuna. Yeni gemi aldım sanırım. Bir sürü galeyim var artık. Of. Tamam sen liman yanaş. Yalnız beni bunlara ayarlamam lazım. Bu kadar şey olmaz. Oha, Great Horde şey yapabiliriz ha. Senin Great Horde'da şeyin var mıydı abi? Hiç yoktu. Ulan olsaydı çok iyi olurdu işte ya. Senin Great Horde'da bir şeylerin olsaydı çok iyi olurdu. Sen savaştan çekilmiyorsun değil mi? Hayır. Onur meselesi deyip çekilmiyorsun. Onur da çok düşünmemek lazım ya. A, herifler kaçtı lan. Şerefsizlik oğlum bu. Aa, şimdi bir yere kaçamayacaksınız ki. Ha, nasıl gidiyor orayı alma çalışmaları? İyi gidiyor mu? Donanmayla limanı tutuyorum. Nasıl gidiyor abi? E şimdi memlüklerin şeyi kaç. 5, 5, 5. 5, 4, 6 ve biraz sonra 7 olacak. ha. <gülüyor> Üf topları yaptığım gibi memlü memlüye dalacağız ama ondan önce buraları hep altın almam lazım. Akkoyun'ya dalıp çok fazla yer almam lazım. Kara Koyun'ya dalıp ee, almam lazım. Akkoyun, Kara Koyun be abi sen bir barış yap ya artık yani bileyim. Oha ha onlar kendileri için şey abi. Abi 335 altınınızı alırım ya. Bütün paranızı alırım yani. Neyse çok önemli değil. Bana para verin abi. Of harika. Aa başta kimse yok la, adamların beyi yok. Çok kötü zamanda yakalamışım, ha. iyi zamanda yakalamışım. Ben abi senin her şeyini alıyorum ya, kusura bakma. Anadolu'yu birleştirmem lazım yani. Çok teşekkürler ve görevi tamamladık. Ne veriyor bana? Permanent of. Her tarafı alıyor bana. Oh oh <gülüyor> Ak koyun. Ak Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Sen yeni çeri diye bir şey duymuş musun Ak koyunlu? Yeni çeri diye müthiş bir şeyim var artık biliyor musun? Harika bir şeyim var. Bence burada içi yapmayalım, vakit kaybetmeyelim. İnden Kara koyunu. Ben, ben buraya saldırdığım zaman Kara koyunu mu saldıracak? Saldırmayacak tabii ki. Tabii ki saldırmayacak. Şaka mı yapıyor yani Karakoyun'la? Saldırıyoruz kesinlikle şeye. Diyarbakır Erzincan'dan başlıyoruz abi. Erzincan'dan olmaya başlayacağız. Trabzon Kuban Karayolu'nu açacağız biraz sonra piyasaya ama şimdi değil tabii ki. Şimdi değil. Abi siz neden şeysiniz böyle ya? Ulan kül neden böylesin ya? tam ismini kül koydum ama yani o kadar da kül değil ya. Hadi ulan! Hah 3K'ya 2K hadi bakayım. Hadi 3K'ya 3K ne olacak? Hadi, bakayım. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Kimin teknoloji şeyi daha iyi? Öfff çok merak ettim şu an ha. Buraya giremiyorsun tamam. Şurada ordum var ama dur dur. Bunu görmek istiyorum. Trade idea ama. Trade idea'yı alırım ha. Legalizme önce bir git. Tamam legalizme bir git. Core creation cost için bir trade şeyine daha ihtiyacım var okey. Abi kırma yolla. Karımdan bize bol bol puan gelecek. Ne kazandım ben? High income mı? Bu ne abi? Atlas 5 Workshop. Onu da yapıyoruz. Sıkıntı değil. Aa adamlar buraya gelmişler lan. Savaş. Savaş aslında değişmez koşum. Savaş o yüzden. Gaziantep almışlar. Tam kalite olarak ben her türlü üstünmüşüm en azından bunu öğrendim. Sen buradasın harika. Buraları şey vermeyeceğiz abi. Değil mi? Kusura bakma kanka. Şimdi okey. Ee, şu an %24 olabilir. Ama daha sonra %50'ye doğru yaklaşacak zaten bunlar. Bir süre sonra baştan loyal olacaklar. Ve ondan sonra loyal olmamaları için hiçbir sebep kalmayacak. Çünkü ellerinden bütün bölgeleri zaten... Nasıl lan kaybediyoruz onu? Döverim oğlum seni. Nasıl kaybediyoruz lan biz bu savaşı? Aaa... Embrace Construction cost %5 Oh çok iyi lan Parayı güzel biriktirmişiz Aa çok iyi lan Mücevher üretiyoruz Constantine'in ya da bundan sonra Ve ürettiğimiz için de şey çok iyi Thread value modifier %15 Zaten çok iyiydi burası e, Bunu da yapıyoruz artık Güzel 5 dakika nasıl bunu yapıyoruz ya? Aa çünkü burası Asya sayılıyor değil mi? Evet Maşrik Region Asya'da sayılıyor. Okey. Abi şaka mısınız? Konya nerede? Ankara'nın yanında güzel. Her tarafta isyan çıkıyor ya. Nibolu, Silistris, Sofya. Neden abi? Bu bölgelerde neden isyan çıkıyor? Cruel, War Exhaustion, Reassessment Servine. ya? Ordu mu, ordularım yok mu? Var. Oh. iş yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Ömer her taraftan patlıyor zaten. Ben neden Arabistan'daki biriyle savaştayım ya? Ha diyor ki orduda profesyonel bir ordu kurdukça eski gelenekleri geride bırakmamız gerekiyor. Eski gelenekleri geride bırakırsak soylular bu sefer biraz şey oluyor. Abi army profesyonelizm çok iyi ama ya. Ümer'e on loyalty kaybedersen ne olur şu an? Ümer'e çok loyalty kaybetti ya. Ah. Merchant Guild 20 loyalty kaybetmeyin oğlum neden böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Ama Army Professionalism. Army Professionalism ve Merchant Guild'ın loyalty kazanması demektir ki bana para verebilirler, lerin abi. Harika. Şuraya bir saldırıyorsunuz çünkü is isyancılara yer vermem abi. Is Bunlar yine şey almaya gidecek, kırım almaya çalışacak, alsınlar. Kırım almaya çalışsınlar çalışmayla kalsın işler. Hmm. Önemli olay buydu işte abi. Önemli olay buydu yani. Ve bütün kuvvetleri biraz sonra gidecek yani. Böyle puf diye yok olacak. Nasıl gidiyor? Ora orası iyi mi? Yakında iyi olmayacak. Şimdi bunlar burada oldukları için ve kuşattıkları için onlar saldırgan konumunda. Yani aslında teknik olarak ben savunuyor olacağım. Benim bu noktada savunuyor olmam iyi bir şey. Nasıl hoşunuza gitti mi? Beğendiniz mi Yeniçerilerimi? Nereye gidiyorsunuz lan? Of yok olacaklar ha nasıl yok olacaklar? Yok oldular. Bildiğin yok oldular. Bir barış yapmayacaksınız çünkü... Neden barış yapasınız ki? Ordunuz yok etmedim sonuçta değil mi? Ya oho Kırım çok doğru gitti. Kırım var ya sen harika bir insansın. Ben senin çok şey yapmak istiyorum Kırım. Senin buradaki şeylerin ne zaman devam ediyor abi ne zamana kadar? 1494. Ne? hocam çok iyi buraları alacağız. Korlarınızı alacağım ve size geri vereceğim abi. Sweden savaşa gelmiyor. Polonya şey geliyor. Ama ne yani ney ney ha ney. Ben alırım ki sizden o toprakları. Koçum. Koçum benim alırım ben sizden o toprakları. Evet değil mi? Ben sana dedim. Doğru düzgün kalacaksın diye. Doğru düzgün oturacaksın diye. Bu %19 sıkıntı değil arkadaşlar. Zamanı gelince oraya şey yap. Sen burada dur lan. Buraya gel abi. Hah harika. Sen buraya alamadan ben oraya gelmiş olayım. Umarım. Alma oğlum. Gidin lan oraya. Hah. Hayır abi çok rahat hallettim. Burası ne abi? Mountains. Mountains. E neden öyle oldu? Neyse yendim. İsyan isyan kalmadı. Ee, yok. Dur. Heh. Biliyorsun ben çok da şey yapmak istemiyorum ama yapacak bir şey yok artık. Kırım'a yol yapıyoruz. Trabzon-Kuban yolunu yapıyoruz. Ee, yapacağız yani. Bu olacak. yolu bağlayacağız. O yüzden. Bu bitti lan çoğunlukla. Dur dur dur. Suggestiments. Ha, bu abi ya. Bu yani. Çoğunu alıyoruz zaten. Çok iyi. Aman koalisyonu tüküreyim. Memlekbleri dalacağız zaten. Ee, burayı state yapmak istemiyorum. Çünkü sadece orada hayda. Oha 30 bin kişi çıktı. Çüş. Tamam. Tam bunu düzeltebiliriz hala. Sen limanın burada değil mi? Getir abi limanında şey yapsınlar dedi o 30 bin kişi ne abi ya ancak genç döveriz biz bunları. Sen orayı ele geçirir misin? Tam ele geçir. Şurayı da ele geçir. Ondan sonra getirelim. İyi alıyorlar ya. Sin kayfa. Oğlum sen çok acıdım lan şu an. Sen çok acıdım şu an. Aa oraya alıyorlar. Okay tam sen orada gelme sen sen sen de şuraya gel. Bugün bitiriyoruz abi bu isyanı. Çok iyi orayı da aldık. Ya sen gelir benim Trabzonumu alırsın. Ben senin bütün bölgelerini elinden alırım koçum. Aa sen İstanbul'a gel hatta. Yeni İstanbul'dan İstanbul'a sokalım, diğerlerini aşağıdan sokalım. Üf, üf, yes yes yes yes yes yes yes. paramız çok iyi lan. Paramız. A hayır. A alamazsınız, alamazsınız şerefsizler. Hayır hayır hayır hayır hayır. hayır, hayır. Oğlum çabuk olun lan. çabuk olunan almayacaklar. Alamazlar. O oh, %35 oldu. Çabuk girin lan. Okey. Hocam senin şeyin çok iyi. Manevran yok. Manevran yok. Manevran yok. Sebahattin ayrıldı. Saldır abi. Oradan saldır. Alamasınlar orayı. Hıh, kale almasınlar abi. Şey artıyor sonra. Ah of. Oh. Oha. Oha. İyi dövdük ha. İyi dövdük yani. Diyebilecek başka bir şeyim yok. Çok iyi dövdük. Yeni çiirileri birazcık mahvettik ama olsun. Bu ne? Hiç umurumda değil. Savaşın köpekler, savaşın. Oh, oh, oh, oh. Evet işte böyle. Abi bir şey diyeceğim hiç umurumda değil yine. Getir abi orduları getir. Adamlar Macaristan'da herkesle savaşta şu an değil mi? <gülüyor> Süper. Ben bu iki bölgeyi alacağım ki sizden. Ben bu iki bölgeyi sizden alacağım. Siz birleşiyorsunuz abi ve buraya geliyorsunuz. Aynı zamanda filoyu da getiriyorum. Filoyu da getiriyorum. Çok büyük risk. Aslında çok da büyük risk değil ya. Hatta bir şey diyeceğim. Ticaret gemilerini de getir. Birlikte dursunlar. Dur dur dur. Buraya yapsam... Olsun abi elimizin altında dursun yani değil mi? Ah evet. Evet. 3 Siege, 3 Lider. Evet. Dünya bunu bekliyordu ya. Dünya bunu bekliyordu gerçekten. Canım dostum benim. Oh Siena ve Salzburg gelmiyor zaten. Knights geliyor. Aaa şey de gelmiyor. Sinan Malkoç'un şeyinde önderliğinde burayı halledeceğiz. Ben Venedik'in işine çomak sokarım. Şeyleri kaybedeceğiz gibi geliyor bana ya. Aman, kaybederse kaybedelim Venedik. Hazır oluman. Zeta'yı alacağım oğlum. Zeta'yı alacağım. O yüzden buradayım. öf çok iyi. Güzel. Donanmalarının bir kısmını yok ettim. Aa, lütfen savaş vergesini indirtebilir miyiz? Bu bizim için muazzam bir avantaj. Şu orduyu da bir oradan çekelim. Bir oradan çekelim o orduyu. Savaş vit ne kadar bizim? 24 kişi. 24 birlik. Okey. Şimdi bunlar saldırıda... Şimdi burada seni önce geride bırakıyoruz. Condition'da kötü olan birlikleri geride bırakıyoruz. Sen. Aa gidemiyorum. Hey Ragusa. Ne haber adamım ha? <gülüyor> Bana military access versene. Verdi. Venedik, geldim Venedik. Arkada... Aaa kaçtı şerefsiz Kaçtı lan. Neyse. <gülüyor> Oğlum çok... <gülüyor> Neyse ya hadi. Tamam. <gülüyor> çok ilginç işte. Aslında şu an tam... ...Macaristan'a saldırmalık da zaman ama... Saldırsam... ...Bragus'a gelmeyecek. Ama Avusturya'ya gelecek. Aa çok iyi. Avustralya donanması da burada. Hocam lütfen buraya geç. Ar Kim lan bu? Ragusa donanması geldi yardıma. <gülüyor> Şimdi ben e, sayarım şey istemiyorum çünkü. Aa Ha iyi. Yeterince tutarsam isteyebilirim. Çünkü donanmalar direkt Donanmaların gözlerinin içine sokarsam. Harika Negropont. Girin abi buraya da. Evet evet evet evet evet evet. Aynen aynen aynen. Girin. Maktos'u bir savaş dışı bırakın lütfen. Üf, 32 gemi çok korkutucu. Çok korkutucu ama yani muazzam bir şeyimiz var şu an. War score'umuz var. Okey abi eyvallah. Senin bizi hallettin demeye çok yakın. Of Herkese saldırıyorum. <gülüyor> Sonumuz hayır değil. Sonumuz kesinlikle hayır değil ama olsun. Kırım bu neden buraya geliyorsun oğlum sen? Burası savaşta biz buraya biz? Evet savaştayız. Burayla savaştayız şu an. Aa bu White Piece istiyor ki şu an. Ben White Piece istemiyorum oğlum. Ben seni yok etmek Ben senden bölge alacağım lan. Venedik ordusunu kaybediyor. Harika. Harika. Harika. Savaşı kaybediyor. İlk ben gidersem. ilk ben gidersem. ilk ben gidersem. Yes. Ohoho. haber lan? Ha? Aa. Drazo'yu da alıyorum. Çok iyi. Tükürürüm şeyi ha. <gülüyor> çok iyi lan. Om. Çok iyi. Çok mutluyum şuan. Yay. Neresiz? Sırbistan. Konkur Sırbiya Towner. Trade ideas yap abi yap yap yap yap yap yap. Ha, keşke bunu önce yapsaydım. Yay! <gülüyor> Fırsatçılık abi. <gülüyor> Huf. Okay, şu an Bosna'yı alabiliyoruz. Macaristan'la var ya, Macaristan'la çok beef'imiz olacak. Macaristan'la çok beef'imiz olacak ama burası da bitti. Kimler katılacak koalisyona? Nah katılırsınız siz. Yeyyyyyyyyyyy Ne bu? Hayda! Orayı almadan saldırabilir misiniz lan ha? Good harvest. Adminstrative power alırım. Lan dursun ne oluyor? Kül mü? Abi kül yapma ya! Kül babasına karşı komple kuruyor diyorlarmış. Hasiki Sultan diyor ki. Abi kes diyor. Kes kes öldürme diyor. E, biliyoruz hep biliyoruz sizi muhteşem yüzyıldan. Hep biliyoruz neler neler yapılır o saray şeylerinden. Ya kül iyi ya. Ama malevolent işte. Hey lan sen de kötüymüşün ya. Ah, hemen şey yapmalım, Bir kendini şey yapsın hocam bak. Dur durumdan haberdarız yani bir kendine gel falan diyeceğiz. Dur lan aldılar oğlum orayı dur dur gerek yok yerinde kal. Büyük ordu gelsin birlikte dalarsınız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi ne yapıyorsunuz ya. Hadi gülüm kül Allah kahretmesin seni ya. Yan oğlum yan şey kütahya ve hudavendiger. Kütahya'nın etrafında kale yok. Dur dur dur. Kütahya'yı halledebiliriz hudavendigeri e sağ. Kütahya'yı hallederiz. Ya öf. Ne yapıyorsun abi ya? O iyilik be, bayağı iyilik. Hocam işte sıkıntı ne biliyor musun kül? Oğlum işte biraz devlet işleri öğrenecektin. Bu ne lan? Current air. Evet evet kül general yapalım bence de. Aa olum çok kötü bir şey yapmış olabilirim ha. Şey diyecektim. Hadi külü kendisiyle kapıştıralım falan diyecektim. Çok me merak ettim mesela. Murat değil ya yine kül diyeceğiz buna. Dur da kül olmasın. Yine ee, varisimizin ismi saçmalama kül. Bu başında şimdi general yok değil mi? Omf, <Gülüyor> bir sürü işim var. Yaptığınız saçmalığa bak ya. Gel abi, Drylands değil Hills. Buraya gelecek büyük bir ihtimalle adamla. Senin başında kül mü? Kül sen burada mısın lan? Bir Osmanoğlu var başında. Ne? Neyse önemli değil. Saldır abi. Alalım şunu şerefsizleri. Ne yaptın abi ya? İyiydik, İyidik lan. Okey. Benim yani 4 tane gemi eksiklem lazım. Oğlum gemi alıp durmayın lan. Aa sen Venedi'ye mi karşı savaşıyorsun? Tabi tabi tabi. Tabi abi tabi. Gelin gelin. Kazanabilir miyiz artık şu savaşı? Çok teşekkürler. Her yerde isyan patlıyor. Her yerde isyan patlıyor kesinlikle fetcen devrinden beri görülmüş en kötü yönetim. Gelin abi. Orayı alırız, hallederiz, merak etmeyin. Ben daha şey almadım değil mi? Öf çok az kaldı. Çok az kaldı. Topçu birliklerini yapmama çok az kaldı. Benim diğer birliğim nerede ya? Aa, benim diğer birliğim burada. Şimdi benim benim başka nereleri almam lazım? Bitlisi falan almam lazım. Eğer kara koyunu, sana saldıracağız abi. Şeyin yok. Hiç hiç hiç kaç, kaçamasın yani. Sana saldıracağım. Gel abi, çabuk gelin lütfen. Gözünüz seveyim çabuk gelin. Buna? Yes. Şimdi Hocam siz saldırıyorsunuz, tamam mı? Siz önden saldırıyorsunuz. Sen Dur, sen ilk önce şunu yapıyorsun. Sonra şu birlikleri bir geride bırakıyorsun. Condition Şunlar bir geride kalıyor. tam bu da geride kalıyor. Birlikte saldırıyorsunuz. Ya dur sen böyle kal. Sonra girsin onlar. Hah. Gir abi. Savaş ekranı böyle bir şey. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir şeyimiz var. Bunlar buraya saldırıyor falan diyor burada. Geniş. En fazla yapabileceğimiz genişlik şu kadar. 24 birim. Yes. Bronze kanonlar. Harika. Hah. Ha şimdi bakın gördüğünüz gibi arkası doldu yani şey doldu yanlar doldu çünkü e, maksimum genişliğe ulaştık diğerlerde arkada bekliyor yardımcı birlikler arkada bekliyor öndeki birlikler çökerse öne çıkacaklar ama o yüzden şey yapmak istemiyorum çok fazla abirliği aynı anda savaşı yollamak istemiyorum boş boşuna kayıp veriyoruz abi harika şimdi ne kadar boşluğum var 4 birlik getirebilirim aslında 2 birlik daha şey yapsam 6 birlik e, koymak istiyorum Hocam size bye bye. Abi. Evet. Evet. Ve bunu da tam olarak şuraya koyuyoruz abi. Tam olarak şuraya koyuyoruz. Şimdi bunlar yeni şeyler de yok. Avantajlıyız. Da şurası bir halle olsun da yapalım yani bir şeyler. Abi savaşı bitirsek mi ya ha? Biraz elimizi hızlandırıp. <gülüyor> evet, güzel. Güzel, güzel, güzel, güzel, güzel. Ordumuz yavaş yavaş kendisine geliyor. Topçu birliklerimiz de hazır. Yolla abi, yolla. Bunu e, kuşatmacı generali yolla lütfen. Abi şey diyeceğim, ben baya iyiyim ha, şeyim iyi şu an. Tunus. Memlük'e ben savaşırsam, sana toprak verirsem. Aa, geliyor, direkt geliyor. Hoho! Memlük'e savaşırsak o kadar kolay olacak ki. O kadar kolay olacak ki. Abi C yeteneği 3 olan generalim var. Generalin 6 tane topçusu var elinde. Benim çok çabuk bir şekilde artık şu Doğu Anadolu'daki olayları bitirip ee, of şu iki bölgeyi aldıktan sonra aslında beyazı da alsam fena olmaz ha. Bu bölüm bu bölüm çok verimli bir bölümdü. Topçularımız var artık. Elinde ya elimizde C yeteneği kuşatma yeteneği 3 olan bir generalimiz var. Onun altında 6 tane topçu birliğimiz var teknolojik olarak çok iyiyiz. Yeni çevrelerimiz var. Kırım bizim. Ee, batıda Venediklilerden bölgelerini aldık. Venedik oldukça zayıfladı ama başka bir güç şu an bizi bizimle kapışmaya çalışıyor. O güçte Macaristan ve hakikaten bizim ülkemizde de şeyleri var Macaristan. Eee claim'leri falan var. Sıkıntı değil. Zamanla gelecek. Macaristan'la da şey yapacağız. Buraya baktığımızda aslında Bohemya hem Avusturya ile hem o Bohemya çok güzel bir Müttefik olur gibi görünüyor. Memlüklerle olan savaş kapıda çok yakında e, doğuda doğu illeriyle olan e, işlerimizi hallettiğimiz gibi Memlüklerle kapışacağız. Kralın olan kara karayolumuzda tamam. Evet ahvaplarım e, birçok şeyi hallettik. Çok fazla şey yaşadık. Çok fazla şey de yaşayacağız. Europa Universalist'in ikinci bölümü de böyleydi. Serinin devam etmesini istiyorsanız lütfen yorumlarınızla, likelarınızda onu belirten. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Eğer keyif aldıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir. Kanala destek olmak için aşırı katıl butonundan üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle bay bay.